merhaba ben Tolga Özbek. Burası Sakarya'da Arifeye'de bulunan Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait tank fabrikası ama 25 yılına burası BMC. Arkamda görmüş olduğunuz Altay'ın tankının yeni versiyonu, yeni Altay diyebiliriz biz buraya. Yeni Altay'ın en büyük özelliği iki adet üretim hattında, biraz önce üretim hattında gördük iki tankı. Fakat tabi gizli bölge olduğu için çekim iznimiz yok. Sadece gözlerimizde sizler için izledik. Bu tanklar Hedeflenen 23 Nisan'da yapılacak törenle Türk Silahlı Kuvvetlerine teslim edilecek. Her arkamda gördüğünüz iki tankın bütün testleri yapılmış durumda. Diğer çıkacak testlerinde tanklarında diğer testleri tamamlanacak ve önümüzdeki yaklaşık 1 yıllık dönemde bu tankların Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından atış testleri gerçekleştirilecek. Arkasından beka testleri, diğer testleri yapılacak. Ve sonrasında da bu tanklar için 2025'te seri üretim gerçekleştirilecek. İlk etapta Kore yapımı motorlar, hedef 2026'dan itibaren BMC Power'ın ürettiği 1500 beygirlik yerli motorlarla bunların gerçekleştirilmesi. Videoya başladık. Önce yeni Altay'ın o etrafında dönen görüntüsünü izlediniz. Arkasından benim kısa anonsumu izlediniz. Şimdi de böyle tişörtle, kırmızı tişörtle ne oluyor diye sorabilirsiniz. Ee, öncelikli olarak bugün gerçekten e, benim gazetecilik tarihim açısından çok tarihi bir gün yaşadık. Malum e, çok sayıda savunma konusunda video yapıyorum ve bana sorulan soruların başında da ne zaman Altay tankıyla ile ilgili bir haber yapacaksın, ne zaman bu konuyu irdeleyeceksin sorusu geliyor. Ben de bunları... Doğru bilgi alamadığım için tesisleri göremediğimiz için yakından bunları izleyemediğim için açıkçası ben bu soruyu çok uzun süre geçiştirdim. Sonunda bugün Adapazarı'nda Arifiye'deki tank ve palet fabrikasını ve tabii ki BMC tesislerini gördük. Altaya daha doğrusu yeni Altaya hem gözümle görme imkanına kavuştum hem de imalat hattındaki iki tanka dokundum. Fakat bu ziyaret sırasında Çekim konusunda haklı olarak burası Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait bir tesis ve çekimle de ilgili çok özel kısıtlamalar var. Tesisin böyle bir köşesini bile gösteremiyoruz kendi yaptığımız çekimlerde. Ee, ve size bu işte o baştaki kısacık video ve arkasından da benim anonsum ancak gelebildi sizlerin önüne. Şimdi isterseniz buradaki e, toplantıda aldığım notlardan bu tesisin son durumu nedir kime ait? Kaç kişi çalışıyor? Bu tesiste yeni altay ay yapılıyor. Bu arada yeni altay ay nedir? Ne farkları vardır? E, neler yapılıyor? E, bizleri gerçekten bütün sorularımıza büyük iştenlikle BMC ekibi e, cevap verdi. İsterseniz toplantıdan aldığım notlarla size burada neler yapılıyor biraz özetlemeye çalışayım. Öncelikli olarak BMC ekibi ki BMC'nin CEO'su Murat Yalçıntaş, profesör doktor Murat Yalçın Yalçıntaş liderliğinde Karşılandık sorularımıza özellikle Murat Bey ki benim de çok sıkı bir takipçim çıktı kendisi çok sağ olsun çok iştenlikle cevap verdi. Murat Bey'in yanında Mehmet Karaaslan BMC savunmanın genel müdürü ve tabii ki BMC ürünlerine motor üreten BMC Power'ın da genel müdürü Mustafa Kaval sorularımızı yetkili ağızlardan birebir cevapladık. Ben önce Arifiye'deki tank ve palet fabrikasıyla ilgili biraz bilgi vermek istiyorum size. Burası gerçekten Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterindeki paletli araçların bakımlarını yapan, parça üreten, daha doğrusu büyük bakımlarını ve bazı modernizasyonları başarıyla yapan, silahlı kuvvetlerin envanterinde o nokta atış sağlayan, fırtına obüslerinden imal edildiği çok önemli tarihi bir fabrika. 1973 yılında açılmış. 50 yıldır faaliyet içerisinde ve bu fabrika 2019 yılında BMC savunmaya 25 yıllığına kiralanıyor Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından. Kiralarken 25 yıl içerisinde buraya toplam 50 milyon dolarlık yatırım yapılması, personelin idamesi, ek haklar kazanması, bunun yanı sıra buranın daha bir modern hale getirilmesi için verilen taahhütlerle BMC devrediliyor. Peki bunun örneği var mı? Niye veriyor fabrikayı gibi bir sorumuz oldu? Buna da profesör doktor Murat Yalçıntaş şu cevabı verdi: Yurtdışında özellikle bu tür adımların çok fazla olduğuna, mesela Amerika Birleşik Devletleri'nde veya Avrupa'da amaç askeri fabrika'nın faaliyetlerine devam etmesini sağlamak. Bunun yanı sıra bu fabrikanın modernizasyonunu sağlamak, üretimi sürdürülebilir hale ve birer ihracat merkezi haline getirilmesinin Hedeflendiğini ve bunun da Türkiye'deki ilk örneğinin tank ve palet fabrikası olduğunu söyledi. Ee, tabi burası bir Altay'ın prototip üretimlerinin ana merkezi, test merkezi aynı zamanda. BMC Power'ın da yine test merkezi, motorları test ediyorlar, üretimini gerçekleştiriyorlar ama burası aynı zamanda halen yeni fırtına obüslerinin üretildiği bir merkez. Leopard tanklarının bakımlarının yapıldığı merkez ve ilerisi için de burası Sadece Türk Silahlı Kuvvetleri değil, başka tipte tankları kullanan farklı dost veya müttefik ülkelerin tanklarının da modernize edilebileceği bir merkez, bir mühendislik merkezi aynı zamanda kurulması hedefleniyor buraya. Vizyon bu şekilde. Burada aslında iki türlü şirket var. Bir tanesi BMC Tank ve Yeni Nesil Araçlar Şirketi. Burada 288 beyaz yaka, 142 mavi yaka toplam 430 personel var. Diğer tarafta da BMC savunma var. Orada da 161 beyaz yaka ve 603 mavi yaka toplam 764 personel var. Yani yaklaşık 1200 kişi burada görev yapıyor. Yatırım başlamış. O 50 milyon dolarlık yatırım taahhütünün 10 milyon doları ilk etapta yapılmış. BMC savunma özel bir mühendislik merkezi buraya inşa etmiş. Ve bu merkezde de şu an mühendis genç ve orta yaş olmak üzere Epey bir mühendisle orada da görüşme imkanına kavuştuk. Ve orada harıl harıl harıl işte e, Altay tankındaki sistemlerden geliştirilmesi, testlerinin simüle edilmesine kadar birçok konuda mühendis ekip çok büyük bir özveriyle çalışmalarına devam ediyor. İşçiler de aynı şekilde büyük bir motivasyonla Türkiye'nin e, ana muharebe tankını üretmek üzere çalışmalar yapılıyor. Aslında şöyle de bir Altay'ın e, geçmişe gittiğimiz zaman neredeyse 25 yıla yakın bir proje. Altay. Nedir? Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterinde M48, M60, Leopard gibi tanklar var. Bu tankların yerine alacak tek bir model. Ana muharebe tankı üretilmesi. Ve tabii ki bu çok büyük bir hayal. Nasıl Milli Muharip Uçak, Hürjet gibi havadaki hayaller. Bu da yerdeki kara kuvvetleri için çok prestijli bir proje. Bu proje başlıyor. Başlıyor ama önce bir ihtiyaçların ortaya çıkartılması. Arkasından da prototipin imal edilmesi. Ve öncelikli olarak ihaleye prototip geliştirilmesi ve prototiplerin üretilmesi konusunda bir parça ile çıkılıyor. Parça parça bu ihale. Bunu da Koç grubunun sahip olduğu otokar savunma kazanıyor. Otokar işlemleri gerçekleştiriyor. Ve hedef burada Almanya ağırlıklı teknolojinin alınması. Örneğin güç sistemi nedir? MTU tarafından üretilen güç sistemi var. Diğer tabii ek bir sürü sistem. İşte bunların arasında neler örneğin? Periskop sistemi, havalandırma iklimlendirme sistemi, uçak üzerindeki ön makinalı tüfek, paletler gibi birçok sistemin de Almanya'dan hazır olarak alınması isteniyor. Prototip çalışmaları başlıyor. Bu arada tabii gelişen işte ortaya meydana gelen savaşlarla ilgili ek hizmetler, ek tasarım değişiklikleri planlanıyor. Bunlar devam ederken Altay'ın da bir taraftan da tamamlanıyor. Sürük silahlı kuvvetleri kontrol ediliyor. İkinci aşamaya geçiliyor. Seri imalatı bu, bu ihaleyi de o dönem etem Sancağın satın aldığı BMC grubu kazanıyor. Ve tabii ki bu fabrikayla da ilgili işlem gerçekleştiriliyor. Burada seri imalattan maç yaklaşık 250 civarındaki tankın ilk etapta üretilmesi. Fakat 2019 yılına gel, gelindiğinde önemli bir gelişme oluyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terörle mücadele amacıyla yaptığı sınır ötesi operasyonlar ve e, bu Adımlar özellikle Almanya'nın ambargo koymasına neden oluyor. Ve başta motor ve diğer sistemler olmak üzere bu sistemler Türk Silahlı Kuvvetleri Altay Projesi'ne verilmiyor. Tabii sınır ötesi operasyon yaparken Türkiye'nin de gerçekten e, tanklarına saldırılar. işte bu yeni nesil tank savar süzelerine e, karşı neler yapılabilir? Hangi önlemler alınabilir? Gibi e, yeni gelişmelerin de aktarılması Planlanıyor ve sonuçta yeni Altay projesi başlıyor. Tabi bu Altay yeni altayla ile ilgili öncelikli olarak ambargodan dolayı alınamayan bir sürü sistem var. Mesela neler bunlar yeni Altay'da? Hız azaltma sistemi Alman. Nişancı ikinci derece görüş sistemi Alman. Palet Güney Kore. Kule çember dişlisi Alman. Rotor. Mühimmat rafı yine Alman. Periskop kapları. Alman, yakıt hidrolik pompası, Alman, mobil, gizleme ağır. Bunlar hep Almanya, makinalı tüfek, Belçika. E, bunlar gelmemeye başlıyor ve bu sistemlerin hızlı bir şekilde ya alternatifinin bulunması ya da yerleştirilmesi gündeme geliyor. Yerleştirmek demek bilmediğiniz bir konuya hızlıca girmek durumunda kalıyorsunuz. Ve kamuoyuna en fazla yansıyan motor ve transmisyon sistemi var. Motor bildiğiniz koca 1500 beygirli koca bir motor can damarı ve yaklaşık benim sorduğum bir tankın fiyatının yaklaşık %10'unu oluşturuyor. E, güçü ürettiğiniz o motorda bir aktarma organıyla ile bunu paletlere yönelteceksiniz. Bu da bir aktarma sistemi, bir de tabii ki bu koca motorun soğutma sistemi çok çok önemli. Bunlar üçü önemli sistem. Şimdi bunu tabii BMC motor bir motor yapmaya çalışıyor. E bu motoru hemen 1500 beygire çıkartamayacaksınız. E motoru yapıyorsunuz, aktarma organı önemli. Buralarla ilgili BMC Power şirketi geliştirme yaparken ilk etaptaki ihtiyacın Güney Kore'den karşılanması amacıyla düğmeye basılıyor. Şimdi gelelim bu yeni Altay'ın konusuna. Şimdi yeni Altay'ın çıkacak ilk modelleri Güney Kore motor ve aktarma sistemi ile birlikte Türk Silahlı Kuvvetlerine verilecek. Buradaki hedef de baştaki o tankın başındaki anonsda söylediğim gibi 23 Nisan'da tören yapılması ve ilk iki tankın verilmesi. Aslında bu tankların tüm yol testleri, atış testleri BMC tarafından yapıldı ama siyahlı kuvvetler kendi standartlarına göre tekrar test yapacak. BK kabiliyetine bakacak, bakım sistemleri bakımcılar gelecek bakacaklar ve kendi testleri bunların yaklaşık bir yıl kadar sürmesi bekleniyor. Bu şunu da belirteyim aslında fabrikada Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 120 personeli görev yapıyor. Ve bu üretim süreçlerini birebir kontrol ediyorlar, standartlarını oluşturuyorlar. Bir taraftan da gerçekten Silahlı Kuvvetleri'nin verdiği çok büyük bir destek var projeye. Şimdi e, burada e, verilecek sistemle birlikte iki e, tankın verileceğini belirttim. 2024'te de bu testlerin Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılması planlanıyor. 2025'ten itibaren Kore motoruna sahip Altay tankları, yeni Altay tankları silahlı kuvvetlerine teslim edilecek. Dediğim gibi BMC Power'ın geliştirdiği o 1500 beygirlik o devasa motorunda testlerinin tamamlanıp ve tank üzerindeki uygulanması da bittikten sonra 2026'tan itibaren yerli motora sahip Altay tankları teslim edilmiş olacak. Şimdi buradaki... Sistemler özellikle sonrasında seri imalat başladığı zaman Altay'ın seri imalatı Ankara'da yapılacak. Türk Havacılık ve Uzay Sanayi TUSAŞ'ın hemen yanında o kahraman kazanın oradaki bölge bir havacılık ve uzay merkezi haline getiriliyor. Birçok ilili ufaklı şirket var ve aralarındaki en büyüklerden bir tanesi de BMCE Savunma'nın Altay için seri imalat yapacağı yer olacak. Burası toplam 840 bin metrekare olarak planlanmış. Bunun 70 bin metrekaresinde BMC Power'ın tesisleri yer alacak. Kapalı alanı 165 bin metrekare ve özel test da alanında 300 bin metrekare. BMC'nin amacı askeri sistemlerle birlikte burada hani tankların, zırhlı personel taşıyıcıların testleriyle birlikte sivil araçların da testlerinin gerçekleştirileceği çok özel bir merkez. Şimdi normalde burası eski adıyla Akıncı Hava Üssü'ydü. 4. Anajetiyus Komutanlığı'na ev sahipliği yapıyordu. 3 F-16 filosu vardı. Fakat tabi 15 Temmuz sonrasında yeniden reorganizasyonla burası alay seviyesine daha doğrusu meydan komutanlığı seviyesine düşürüldü. Eski ismine geri döndü. Mürtet. Mürted'in e, TUSAŞ'la birlikte bir savunma kümelenmesi etrafında oluşuyor. Çok önemli bir saha. Bu saha aynı zamanda Türk savunma sanayi ürünlerinin de test edileceği bir merkez haline geliyor. Bu açıdan da çok çok önem taşıdığını ifade etmemizde fayda var. Şimdi açıkçası BMC yetkililerine soru sorduğumuz zaman her şey çok açık cevap verler ama bizim merak ettiğimiz konulardan bir tanesi de Güney Kore motoruyla ilgili. Güney Kore motoruna ilgili bir performans kaybı olacak mı Sanıyorum biraz daha ağır ne gibi etkileri var bunlara çok biraz teknik konular olduğu ve gizlilik ifade ettiği için BMC ekipleri girmedi ama önemli olan bu projede çok zaman kaybedildi ve gerçekten modern tanklara ihtiyacımız var ve bu tankların hızlı bir şekilde envantere girmesi için de böyle bir adım atıldığını ifade etmemde fayda var. Sonrasında tabii her zaman kötü komşu insanı ev sahibi yapar gibi bir yaklaşım bu konuda da ne yazık ki çok doğru. Ve sonunda da yerli motor ailesinden oluşan bir ailenin oluşturulmasına da belki Altay tankıyla mecbur kalındı. Ve burada da hızlı bir şekilde çalışmalar var. Şimdi motor demişken tabii sizlere BMC Power'ın geliştirdiği motorların güçleri ve bilgileri hakkında da birkaç şey anlatmak istiyorum. Burasının da ana test ve mühendislik merkezi Arife'deki o bizim gezdiğimiz tesisler. İlk motor Vuran. 375 ila 400 beygir gücünde. Bir üstü Azra. 585 ile 610 beygir arası güç üretiyor. Ve daha sonra da Utku motoru geliyor. Utku'da 1000 beygirlik motor. Utku bugün yeni fırtına obüslerininlerine güç verecek çok önemli bir motor. Ve sonra da 1000 beygirden Batı motoruna 1500 beygirlik o Altay Tankı'nda kullanılacak o motora geçiriliyor. Şimdi bu ailenin en küçüğü olan Vuran yani 375 ila 400 beygir arasında güç üretiyor. Ee, ilk yerli motor oldu ve BMC'nin aracına takılmaya başladı. Bu gerçekten çok önemli bir adım. Motoru da gördük. Tabii Altay Tankı'nın o e, Batu motoruna göre çok daha ufak bir motor ama verimlilik, ürettiği güç açısından çok memnun kalmışlar. Ve tabii ki Vuran'dan sonra Azra, sonra Utku ve sonra Batu motorları da Umarım en kısa zamanda envantere girer. Tabi bu arada tekrar parantez açalım. Batı motorlu, yerli motorlu Altay 2026'da seri imalata başlanması hedefleniyor. Şimdi bu tesislerde e, verimliliğin arttırılmasıyla birlikte buranın ilerleyen dönem içerisinde işte mevcut tank modernizasyonları, fırtına obüslerinin üretilmesi gibi konuların yanı sıra dost ve müttefik ülkelerin envanterindeki Türkiye'nin kullanmadığı ama örneğin aşina olduğu Rus tankları gibi kullanan ve müttefik ülkelerin silahlı kuvvetlerinin yapılarının da burada modernize edilmesi çok önemli bir faktör. Çünkü sonuçta burası diğer Türk savunma şirketleri açısından da bir ürün gamı sunuyor. Aselsan'ın yaptığı bir sürü sistem var. Roketsan'ın ürettiği sürü mühimmatlar var. Bunun yanı sıra örneğin eğitim simülatörleri Havayasan tarafından yapılıyor. Bir yere sattığınız zaman... Havalistan devreye giriyor ve ürettiği tank simülatör altyapısını hemen farklı modellere adapte ederek ekiplerin hızlı bir şekilde eğitim alması ve bunun da ekonomik olarak gerçekleştirmesine çok ciddi bir alt yapı imkanı sunuyor. Biraz önce de belirttiğim gibi Ankara'da kurulacak olan fabrikayla birlikte seri imalat yapılacak. Bu fabrikanın hedefi yıllık 100 adet tankın üretilmesi ve en az işler tabi iyice oturduktan sonra e, bu 100 adetlik tankın en az 25-30'unun da ihraç edilemesi hedefleniyor. Tank gerçekten tek başına bir de motorunu koyduğunuz zaman çok önemli bir kalem ihraçata. Bu arada BMC içinde bir parantez açayım. Biliyorsunuz Türkiye'deki savunma ihraçatında BMC 5. İlk 4 şirket havacılık üzerine işte üretim yapan e, e, Türk Havacılık ve Uzay Sanayi Baykar, TUSAŞ'ın motor sanayi TEİ'yi. Ve tabii ki Alp Havacılık gibi şirketler yani havacılık şirketlerimiz geliyor. Beşinci sırada da tek kara araçları üreten BMC savunma var. Ee, BMC geçen sene çok ciddi bir ihracat başarısı gerçekleştirdi. Tekerlekli araç ihracatıyla. Alt ayında buna önemli bir katkı sağlaması bekleniyor ileride. Çünkü yeni nesil bir tank ve bu sistemle ilgili de dünyadan çok ciddi bir talep var. Şimdi tabii bu tankın hakları IP olarak adlandırılan... İşte bu tasarım hakkı kimindir diye sorduğumuz zaman bu sistemlerin tasarım hakkı Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ve Savunma Sanayi Başkanlığı'na ait. Burada da Türkiye herhangi bir şekilde bir savunma e, sistemi, aracı veya ne bileyim asker botu bile ihraç edeceği zaman bu konuyla ilgili izinler Milli Savunma Bakanlığı'ndan alınıyor. Dışişleri Bakanlığı koordine ediyor bunları ve şirketler bu izinleri aldıktan sonra görüşmelere başlayabiliyor. Yani adım atabiliyorlar. E, tabii ki amaç birçok sistem geliştiriliyor. Yerli sistem geliştiriliyor. Belki dışarıdan 3 liraya alacağınız şey 33 liraya mal oluyor. Binlerce sistem var. Ama sonuçta çok önemli bir altyapı kazanılıyor. Bu altyapıyı kazanınca da bunun ihracata döndürülmesi ve para kazandırılması lazım. Yani harcadığınız o 33 lira dedik ya fiyatına normalde 3'e alıyordunuz. O 30 liralık ARİGE giderinin karşılanması açısından savunma sanayi, ihracat çok önem veriyor. İhracata önem verirken tabii kazandığınız parayla tekrar ARİGE'ye yatırıyorsunuz. Daha yeni sistemler, daha güncel sistemlere doğru koşuyorsunuz. Rakiplerinizin önüne geçiyorsunuz. Daha uygun fiyatta da veriyorsunuz. Her zaman savunma ürününün de stratejik öneme sahip olduğunu. Yani bir dost ülkeye bunu sattığınız zaman, bir kardeş ülkeye sattığınız zaman onunla olan ilişkilerinizi çok uzun süre tutabilecek çok çok önemli bir konu savunma ve havacılık. işte görüyoruz. Işte Türkiye diyoruz ki Pakistan'a tezirin dokuz atak satacağız. E, motorla Amerika izin vermiyor. Ve bu tutup bu sistemi satamıyorsunuz. Bu da ayrı bir konu. Şimdi tabii fırtına hobisi olsun, diğer sistemler olsun, onlarla da ilgili epey bilgiler geldi ama şimdi bugünlük böyle bir altayla dur diyelim videomuza. Bizlerden gelebilen elimizdeki bu kadar kısacık bir anons oldu. Çok az böyle bir 5 dakika falan görebildik. Ama imalat hattında o dokunmak, üzerine çıkmak, Altay'ın inanılmaz keyifliydi ve gurur duyan bir e, yapı var. Gerçekten binlerce mühendisin yıllar süren emekleri var işte silahlı kuvvetlerin emekleri. İlk prosesi yapan, Otakar'ın ekip ekibinin ortaya koyduğu emekler çok çok önemli. Burada böyle enteresan da bir şey söylemek istiyorum. E, şu an BMC savunmanın genel müdürü Mehmet Karaaslan örneğin Otokar'dan gelmiş. Ve Otokar işte seri imalat ihalesini BMC alınca 200 civarında bu proje ile ilgili çalışan mühendis ayrılıp BMC'ye geçmiş. Yani böyle bir tek, teknoloji bir şekilde veya bir insan kaynağı kaybedilmemiş olmuş. Ve heyecanla onlar da çocukları gibi sevdiği altı ay üzerinde çalışıyor. Umarız 2025'ten itibaren Türk Silahlı Kuvvetleri'nde görürüz. İhracat başarılarını da görürüz. Çünkü... İşte ne kadar işte İHA'lar ortaya çıktı tanklara gerek yok dense de gerçekten tanklar savaş alanlarının ayrılmaz parçası. Belki tamam İHA sistemlerine karşı bugün biraz zayıflar ama ben eminim ki üzerinde konulacak ki bu konularla ilgili çok fazla çalışma var. Çeşitli basit küçük ve ama çok etkili hava savunma sistemleri İHA'ların da bertaraf edilmesinde çok önemli bir yere sahip olacak sonuçta. Ateş gücünü sahaya tankla koyuyorsunuz, askerinizi koruyorsunuz ve çok ileri hızlı bir operasyon yapıyorsunuz. Bu açıdan vazgeçilmez. Tabii bu arada işte Kore motorlu Altay arkasından yerli motor derken bu projenin de bir üçüncü aşaması var. Sistemlerin insansızlaştırılması. Örneğin bir bölük 10 tane 20 tane Altay tankı bir yere doğru gidecek. Belki ikisinde sadece personel olacak. Diğer kalan Altay tankları yapay zekayla insansız olarak e, sevk ve idaresi gerçekleştirilecek. Bunlar da dijital birlik konseptinde çok çok önemli yere sahip. İşte bu tür projeler için ne yazık ki e, hemen yaptık ettik bitti değil. Yıllarca bunları geliştirmeniz lazım. Örneğin bu son yaşanan operasyonlar işte bizim gündemimizde nedir? Ukrayna Savaşı, Karabağ'daki operasyon buradan elde edilen teknolojilerin Bilgi birikimlerinin aktarılması bu sistemlerin çok daha uzun yıllar aktif kalmalarını sağlamakta. Evet Arife'ye notlarımız bu kadar. Ben e, gördükten sonra gerçekten uzun süre sessizlerdi. Tabii ki bir savunma şirketinin bu kadar uzun süre sessiz kalması e, bizlere de tabi çok fazla spekülasyon soru işaretleri oluşturuyor. Ama onlar da haklı olarak biz bir şeyi yapıp ista, ispat ettikten sonra... Sizlerin önüne çıkmak istedik açıklaması gerçekleştirdi, söylendi. Daha anlatılacak çok şey var ama şu anlık bizden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Bu arada tabii ki detaylı savunma ve havacılık haberlerimiz. Tolga Özbek.com sitemizde. WhatsApp hattımız var. Sosyal medyada hemen hemen her yerdeyiz. Tolga Özbek.com olarak oradan da bizleri takip edebilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basın. Yorum yazın ve paylaşabilirseniz çok mutlu oluruz.